Hayatın çilesi tost bir sükunetle yazdığım sözden Kendi ideoloji gözlerinden diğer gamlık en büyük etken duygusuz karamsar yazmaya başladım giderek Yaşam yüzünden ölmek istedim içimde kim ve nefret sende gel benim nebetsen tek yaşarım ve de giderim Yalnızım ben küçük bir evren Güneş benim için mi doğuyor Gürültü kirlili her birki sesten Büyürsün yirminde belki toprak alır gider seni. Böyledir sistem başarı yakalandın mı Seni bırakmaz kararır biter bilincin kısmen Yazacakken sen yazabilir misin ki Sen ben kronik bir dertten Bedenim dünya kalbim ise karanlık Yıkık dökük bir mesken Bir bir yazılan tıkanıyor ufkun ibaret Bulanık sistem vücudun gitgide tükener. Paran gibi evet eksilir cepten doğmuştum ben Vatan Mahallesi Şehvetli renkli bankedisi top oynardığım çocuklarla unutmadığım ağladığım park caddesini küçükken ezdiler, çevirdiler beni kalemi tükenmeyen şişofeni rap yaptım diye dışladılar pop sevilmeyen adam sevildi mi elimde sopayım mikrofonla başlamıştım kayıtta heyecan vardı başarmalıydım anlımda ter mikserle zaman su gibi aktı hiç kimse elimden tutmadı bana karşı oldular çok lufur tek başıma montajda klipler kayıtlar afişler rap beni Yerine oturanlı sağlam rhyme var ama sizce ruhum baygın Psikoloji bırakmadılar yapamazsın dediler nefessiz kaldım Kendime sadece bir çözüm aradım emeklerimle herkes şaşkın Dinlediler sevdiler bestelerime para değildi yaptığım sanatın Pop Arabax dinlemezdim bir zaman rap hayatı anlatır Benim için Hande Yener değil Hidra'nın besteleri sanattır Rap'i kararladı onca haberi yalan magazinler Sahte kutlalar sonunda anladılar rap müzik hayatı sanatı ve sizleri anlatır İnsanoğlu bir çok subjektif Yürüyüşlerini ortaya koyacaklar, kültür yönlisi konuşur ahmakça Sanar kendin çoban kral, amacın yok geleceğin hakkında Fikrin yok, ülkeye değerin yok, vergiden elince maaşından çok Bir dolar kadar değerin yok, hayat ne garip değil mi? Sinirini tutanlar koparır kolunu, tutnutun notun ders alattığın hatalardan çıkarırsın sonucu 200 yüzü insanların kalmayan onuru, bitmeyen yalancı oyunu Yeni nesilde önceki nesil bitmeyen bir münaz araydı sorunu